Bugün 22 Mart 2023 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay yeni ay fazında. Önümüzdeki iki gün daha dışa dönük, cesur ve meraklı enerjiler altında olabiliriz. Koç burcu yeni ayında kişisel isteklerimiz ve hedeflerimiz için inisiyatif kullanmak, öncülük etmek ve risk almak mümkün. Liderlik eğiliminde olabiliriz. Sabah erken saatlerde ay, Koç burcunda Merkürle birleşecek. Meraklı ve hareketli olurken iletişim ve bilgi trafiği de artabilir. İş görüşmeleri, eğitim, seyahat, ticari aktivitelerde gün genelinde verimli adımlar atabiliriz. Bugün günlük işlerde daha sabırsız ve hızlı hareket edebiliriz. Fiziksel aktiviteler, spor, yürüyüş açık havada yapılacak faaliyetler içinde günü değerlendirebiliriz akşam saatlerinde ay jüpiterle birleşecek neşeli ve keyifli hissedebileceğimiz akşam saatlerinde maddi manevi fırsatlarda da karşılaşabiliriz çocuksu ve meraklı enerjilerle yeni deneyimlere de daha açık olabiliriz aşırı özgüvenli ve abartılı tavırlar gereksiz riskler de aldırabilir daha sakin ve dengeli davranmakta fayda var Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun